Bugün 13 Mayıs 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi Burcu'ndaki ay uyum ve denge arayışımızı arttırıyor. Gün genelinde ilişkiler, sosyal ve sanatsal alanlardaki beklentilerimiz öne çıkabilir. Sabah erken saatlerde ay, Koç Burcu'ndaki Venüs'e karşı da açıda olacak. Kişisel istekler, keyif ve konfor alanlarımızda bazı memnuniyetsizlikler oluşabilir. Güzellik ve estetiğe yönelik faaliyetlerde de verim düşebilir. Özellikle çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerde zorlanabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren bu etkiler azalacağından daha dengeli ve uyumlu olabiliriz. Bugün ay düğümüyle birleşen güneş, geleceğimizi şekillendirecek, yaşam planımızda önemli olacak kişi ve kavramları da karşımıza çıkarabilir. Kadersel karşılaşmalar, yeni tanışmalar yaşayabiliriz. Yaşamımızdaki erkek figürlerin üzerimizdeki etkisi artabilir.